Dönüşeğinde ne bulamadım aksi, sigarayı ateşle her yer galaksi Denemesi bedava sesi çıkmayana verdiler Pasti lasti veren ona sopanla kasti Atışını bok ediyor verdiğim azmiyim Ama otoritenizi sikilesi kıvamda zorlayacaktır Eldekte halim ve bali. Bana gelir günahını alıyorum hepsini Jack gibi çizemiyorum ona mutluluğun resmini Nesleni boktan görür olmamla aynı sanki Kuğogörü balesine göre benim yanki Üretmekten de bıktım inan ki Alt edebilme sevdası bura kura bari geçerli Tek bir plan Ama maytap geçiyorum bekçilerle beni kendisi gibi gören eksilerle Bana aptal yapan için ahmak demeliyim Karşılanıyordular espilerle Yaşama gücünüzü yok ediyor bu meta Askerimin önü veklere neta Teknim metan Fetamine göre dal tehlike saçıyor omuz yeni kapa. Sağır olmak istemiyorum ben berbat müziğini lütfen Kapatsana üstten bakmam gerekiyorsa ah kendini baştan yarat Ve boktan dünyanız bir yana bana galaksi bile yetmiyor inan denklemenize ekleniyorsam aga toplamınız bir ben etmiyor Hey bit piyasanızın nirmanası tabi kafanızı biz yapıyoruz doğru Bazen risk alıyoruz dostum hadi okları bize doğru Kozlarımızı paylaşalım gel bizse Başınıza tarih kuşu kondu Daha yarısına gelemeden aga müzikle emekli mi oldun ha? ha? Rap yapın oğlum karışsın ortalık soytarılardan kurtulalım Ya da bekleri tek tek deneme tahtası misali ortalıkta kullanalım Hepiniz kopyasınız sattım peki nerede bulacağız danasınızı? Maalesef ki ben başımıza gelebilecek en kötü ruh hastasıyım Yok benim artık kalememin ayrı ve siz para köpeğini kayırın ha? Saygının anlamı kalmadım o zaman kemiklerine kadar ayrım Etmekten bahsetme Benim 11 sene kaybım var En kralını sikicem bu Piyasada sikmişim aybını lan lan